Merhaba gençler ben Ali Öğretmen. Ali Öğretmen ile %100 Kimya adlı YouTube kanalındasınız. 9. sınıf kimya tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz. İkinci kitaptayız. İlk 7 sorumuzu çözmüştük. Şimdi sırada 8. sorumuz var. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Evet 8. soruyla devam ediyoruz. Ne diyormuşuz 8. sorumuz bakalım. Kuvalent bağı ametal ametal atomlar arasında 2A veya daha fazla elektronun ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur. Ortak kullanılan elektronlar atomlar arasında eşit kuvvetle çekilirse apolar kovalent bağ, elektronegatifliği fazla olan atom tarafından daha çok çekilirse polar kuvalent bağ oluşur diyor. Elektronegatiflik sıra, sıralaması flor klor hidrojen şeklinde olan atomların oluşturduğu. E, yapılar moleküllerinden hangileri polar kovalent. Bakın polar kovalent bağ içerir diyoruz. Arkadaşlar esasen burada elektronegatif diye en büyük olan flormuş. Bakın birinci yapıda iki tane klor var. E, zaten buradaki aradaki kovalent bağ arkadaşlar direkt olarak apolar yazabilirsiniz. Elektronegatif diye bakmayacaksınız. Çünkü ikisininki de eşittir. O halde birincisi apolar kovalent bağdır. Kovalent bağ. Evet ikinciye baktığımız zaman flor atomunun Elektronegatifliği hidrojenden daha büyüktür o halde şuradaki elektronları kendisine daha çok çeker. O halde şu aradaki bağ arkadaşlar polar kovalent bağdır. Polar kovalent bağ. Evet. Polar kovalent bağ yani elektronlar biraz daha flora yakındır. Flora da yakın olduğu için flor burada kısmi negatif, hidrojen ise kısmi pozitiftir arkadaşlar. Hidrojene biraz daha mesafeli olduğu için bağda polar kovalent bağ oluyor. Evet burada da hidrojenle klor arasındaki elektrona farkı epey fazladır arkadaşlar. Klorunki daha büyüktür. O halde klora doğru daha yakındır bu elektronlar, bu bağ yapan elektronlar. Bu buradaki Kovalent bağda iki ameteler arasındaki kovalent bağda polar kovalent bağdır diyoruz. Ve hangileri polar kovalent bağ olarak sorduğu için 2 ve 3 değişikliğini işaretliyoruz. Ve 9. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Kovalent bileşiklerin sistematik adlandırılması yapılırken... Önce birinci atomun adı daha sonra ikinci atomun adı anion adı okunur. Evet arkadaşlar her atomun adının önünde o atomun molekülündeki sayı latince ön eklerle belirtilir. Birinci atomun sayısı bir ise latince ek kullanılmaz. İkinci atomun sayısı bir ise mono öneki kullanılmayabilir diyor. İkinci atomun sayısı bir ise mono öneki kullanılmayabilir. Evet hidrojen flörür gibi şeylerde ama genellikle kullanıyoruz biz. Kovalent bileşiklerin adlandırılmasına Kullanılan sayılar Latince adları tabloda verilmiştir arkadaşlar. Bir mono, iki di, 3 tri, tetra, Penta, Hexa, hepta, oktana, deka. Evet, bunu ezberlemenizi tavsiye ederim. Özellikle kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesinde e, çıkan sorularda zorluk çekersiniz. Bu sayıları Latince isimlerini bilmezseniz. Şimdi buna göre diyor. Aşağıdaki adlandırmalardan hangisinde hata yapılmıştır? Hatalı olanı bakacağız. Arkadaşlar, direk olarak nedir bu? Azot monoksit. Azot oksit demişler arkadaşlar. Bakın kullanılabilir de kullanılmayabilir diyor ya. Yani kullanmamışlar. Ama buna şöyle bir nokta koyalım. Arkadaşlar birinci atom nedir? E, klor kaç tandır? İki tandır. O halde diklor ikinci atom oksijendir. Kaç tandır? E, yedi tandır hepta. hepta oksit. Bunun anyon ismi oksittir arkadaşlar. Diklor heptoksit. Diklor hepto oksit. Bu doğrudur. Evet difosfor. Bakın fosfor iki tanedir. Di fosfor tri oksit. Evet 3 oksit. Di fosfor tri oksit doğru. Di hidrojen monoksit olacak arkadaşlar bu ya da di hidrojen oksit olacak. Hidrojen dioksit demiş. Burada di oksijende değildir. Hidrojendedir. 2 hidrojen 1 oksit. Yani di hidrojen monoksit ya da di hidrojen oksit olacaktır. Yanlışı arıyorduk. Yanlışı bulduk değişik. Evet silisyum tetra florür. Evet arkadaşlar tetra 4 Flor, ür. Ürek getiriliyor. Ee, şunu size hemen ıı, söyleyeyim arkadaşlar. Karbonun ıı, anion ismi karbürdür. karbür. bür Hidrojeninki hidrür. Hidrür. Florunki florür. Bunlar basit olanlar arkadaşlar. Ee, ki klorür. Klorür. Bakın hepsine üreki getiriliyor. İşte bromunki bromür. Brom-ür- Yürek'i getiriliyor. İyodun ki, iyo Şimdi dikkat etmeniz gerekenler hangileri? Arkadaşlar oksijeninki oksit. Evet bu, bakın yıldız atıyorum. Oksit. Oksit diyeceksiniz. Şimdi azotun ki arkadaşlar, bakın bu, bu da çok önemli. Azotun nitrogenyumdur, latince ismi. O yüzden azotun, anyon ismi nitrürdür arkadaşlar. Nitrür diye okuyacaksınız. Bir de çok sık hata yapılan, Kükürt, kükürt, kükürdün Latince ismi de sülfürdür arkadaşlar. O halde kükürdün anion ismi de sülfürdür kıymetli arkadaşlar. Diğerlerinin içinde bir sıkıntı yok. Diğerlerinki nedir arkadaşlar? İşte fosforunki fosfürdür, fosfür. Üreki getiriyorsunuz. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Ama şu üç element çok önemlidir. Oksijen, oksit olarak azot, nitür olarak kükürt de sülfür olarak okunur arkadaşlar. Evet 10. sorumuza gidiyoruz. Evet azot gazı ve amonyak moleküllerin levis yapıları yapılmış şeklindedir diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakalım bakın burada 3 tane bağ var. Azot 5. 7. element olduğu için bakın onu da göstereyim size. 2-5 olarak dağılır. Azot 1-2-3-4-5 bakın 3 tane tek elektron kaldı demek ki azot yaptığı bileşiklerde 3 bağ yapar diyoruz. Bakalım burada 1, 2, 3, 2 azot arasında üçer bağ oluşmuş. Ee, amonyat da arkadaşlar hidrojen bir bağ yapar. Birinci element olduğu için arkadaşlar değerlik elektron sayısı 1'dir ve bir bağ yapar. Yani şuraya gelir bir, bir tanesi şuraya gelir, bir tanesi de şuraya gelir. Gördüğünüz gibi azot 3 bağ yaptı. Ee, hidrojen de teker bağ yaptı. Evet buna göre azot trihidrol molekülünde bir tane ortaklanmamış elektron çifti bulunur. Arkadaşlar bakın. Şimdi bağ yapımına katılmış elektronlar var şurada. Şurada da arkadaşlar ortaklanmamış yani ortaklaşa kullanılmamış bir elektron çifti bulunur. Evet arkadaşlar bir doğrudur. 2'ye baktığımız zaman azot molekülünde 3 tane kovalent bağ bulunur. 3 tane apolar kovalent bağ bulunur doğrudur arkadaşlar. Bakın 1 2 3 şöyle göstereyim size şurada 1 2 3 3 bağ yapar şu, şu şekilde ha, bu bağların her biri 2 tane elektronu ifade eder arkadaşlar. Bağların bir tarafında bir, bir tarafında bir elektron, çift elektronu. Yani 3 e, çift ele, e, bağ var burada. Arkadaşlar 3 çift bağ yapımına katılmış elektronlar var. Evet. Demek ki 3 tane kovalent bağ var. Hatta bu kovalent bağlar apolar kovalent bağdır. Aynı atomlar arasında olduğu için. Azot, trihidrül molekülü polar. Azot gazı molekülü, N2 molekülü ise apolardır. Arkadaşlar. Ne demiştik hatırlayalım iki atomdan oluşan e, yapılarda atomlar birbirinin aynısıysa arkadaşlar e, elektronegatiflik farkı olmadığı için bu aradaki bağ yapan elektronların eşit çekecektir o halde kutup oluşmayacaktır kutup oluşmayacak oluşmayacağı için elektronlar her iki atomda eşit mesafede olacaklar için yapı nedir arkadaşlar apolardır evet bu yapı apolardır doğru iki tür atomdan oluşan ancak atom sayısı 2'den fazla olan birleşiklerde arkadaşlar en çok bağ yapan atom merkez atomdur. Merkez atomu bakacağız. Merkez atomda eğer bağ yapımına katılmamış elektron çifti varsa yani e, ortaklanmamış elektron çifti varsa arkadaşlar kesinlikle yapıya polar diyeceğiz. Eğer yapıda elektron e, bağ yapımına katılmamış elektron çifti yoksa mesela örnek ver hocam şöyle karbon tetraklorürü örnek vereyim. Ya da metan gazını da örnek verebiliriz. Ya da karbondayoksit örnek verebiliriz. Bakın merkez atom karbondur. Karbonda, e, ka, merkez atomda elektron çifti kalmamış. E hocam klorlarda var. E bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben merkez atomu bakarım. Merkez atomda bağ yapımına katılmamış elektron çifti varsa, elektron veya elektron çiftleri varsa yapı direkt olarak polardır. Yoksa arkadaşlar apolardır. Bakın buradaki e, bağların... E, atomlar arası bağları tamam polar olmasına rağmen yapı kendisi apolardır arkadaşlar. Bir tekrar etmiş olduk. Evet, amonyak molekülü polar, N2 molekülü apolardır. Bu da doğrudur. Doğrusu seçeneğimiz ne oluyor arkadaşlar? E şıkkı oluyor 10. sorumuz. 11. sorumuza geçiyoruz. Bazı kovalent bileşiklerin formülü ve sistematik adları tabloda verilmiştir. Azotoksit, evet, monoksit de diyebilirdi. Fark etmiyor. Azotoksit, karbon tetraklorür, evet di diflörür. Evet iki tane bakın. Kükürt başta olduğu zaman kükürt olarak, anion olarak okunduğu zaman sülfür olarak okunuyor. Tekrar etmiş olalım. Burada iki tane, iki vardır. Arkadaşlar çok iyi çıkmamış. Burada da dört vardır. Göstereyim. Ee, kükürt, diflörür. Evet doğru. Hidrojen, klorür. Evet bakın burada klor bir tanedir. Yine mono eki e e kullanmadık. Hidrojen, klorür. Kükürt, e diyoruz. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Birinci atomun sayısı bir ise bileşik adına adında sayı belirtilmez. Evet arkadaşlar. Birinci atom bir ise mono, önek kullanılmaz. Bileşik adlandırılırken ikinci atomun sayısı her zaman belirtilir. Arkadaşlar her zaman değil işte. Yani birden farklıysa belirtilir. E bir ise hocam o zaman karbon oksit. Karbon oksit mi karbon monoksit mi? Fark etmiyor arkadaşlar. İkisi de aynıdır. Karbon oksit, karbon oksit ya da Karbon, mono, mono, monoksit. Evet hiç fark etmiyor arkadaşlar. İkisi de söylenebilir. Her zaman belirtilir yanlış. Bazı bileşiklerin sistematik adları ile günlük hayatta kullanılan adları birbirinden farklıdır. Tabi mesela azot, trihidrür diyoruz değil mi buna? Yaygın ismi nedir arkadaşlar? Amonyak. Amonyak. Şimdi bakın mesela dihidrojen oksit ya da dihidrojen monoksit. Bunun yaygın ismi ne? Su. Değil mi? Yani evet. Bu şekilde farklıdır. Bu da doğrudur. Yanlış olan sadece ikidir. Hangileri doğrudur demiş. C şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Ve geçiyoruz 12. sorumuz arkadaşlar. 12. sorumuz. Bakalım 12. sorumuz arkadaşlar. Ne diyor? Metalik bağ metallere bazı fiziksel özellikler kazandırır. Evet. Mesela parlaklık gibi ısı ve ıı, elektriği iletiyor diyoruz ya. ısı ve e, elektrik iletkenliği gibi ısı ve elektrik iletkenliği yüzey parlaklığı şekil verebilme bu özelliklerden bazılarıdır. Evet bunların çoğu arkadaşlar değerlik elektronlarını serbest bıraktıklarından dolayı oluyor. Kıymetli arkadaşlarım bunu da söylemiş olalım. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi metalik baganın kazandırdığı özellikler ile açıklanamaz diyor. Bakın açıklanamayan bakır telin elektrik kablolarında kullanılması. Bakın elektrik iletkenliği evet açıklanabilir. Sodyum metalinin su ile tepkimeye girmesi. Arkadaşlar B şıkkı bir kimyasal tepkimidir arkadaşlar. Kimyasal tepkime. Yani sodyum metali suyla tepkime girer. Sodyum artı H2O arkadaşlar burada e, ne olur? Sodyum hidroksit olur mesela. Sodyum hidroksit artı hidrojen olabilir. Değil mi? Yani oluşur. E, bu metalin e, Metalik bağın kazandırdığı bir özellik değil. Bakın burada metal ile ametal yani bir molekül bir yapı tepkimeye giriyor. Kalay ile kaplamacılık yapılması. Evet arkadaşlar açıklanabilir. Yani şekil verilebilme. Demirin çelik üretiminde kullanılması. Evet arkadaşlar. Çelik biliyorsunuz arkadaşlar yine fiziksel olarak dayanıklı bir alaşımdır. Evet altından takı yapılması şekil verebilme özelliği. Bu da açıklanabilir. O halde açıklanamayacak olan şık arkadaşlar. B şıkkıdır diyoruz ve 13. soruya giriyoruz. Çok basit sorularmış bunlar. Evet 13. sorumuz metal atomları bir araya geldiğinde değerlik elektronlarını vermiş gibi davranan metal katyonu ve ortamda serbest dolaşan değerlik elektronları bulunur. Evet şu maviler arkadaşlar değerlik elektronları sanki böyle metallerden uzaklaşmış. işte kafasına göre takılıyor. Bunun elektronu, bunun değerlik elektronu burada, bunun değerlik elektronu burada falan. Bu şekilde metaller burada artı geçici artı yükler yükleniyor. Bu elektronlarla aralarında oluşan hidrostatik çekim, elektrostatik çekim kuvvetiyle metalik bağ, fiziksel bir bağ olmasına rağmen çok güçlü bir bağdır diyoruz serbest dolaşan elektronlar adlı bir elektron denizi oluşturur ya da elektron bulutu da denir arkadaşlar buna elektron denizi elektron bulutu zaten bu elektron denizi ve elektron bulutu sayesinde metallerin yüzeyi parlaktır tel ve deha haline getirilebilir şekil verilebilir elektrik iletkenliği bunların sayesindedir peki elektronların oluşturduğu elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasında elektrostatik çekime metalik bağ denir Evet Ali, metallerin erime noktalarını ölçmek için tasarladığı deneyde aşağıdaki sonuçları elde etmiştir. Alüminyumun erime noktası 660 santigrat derece, sodyum 97, potasyum 63, magnezyum 650 santigrat dereceymiş arkadaşlar. Buna göre diyor, Ali aşağıdaki çıkarımlardan hangilerine ulaşır diyor. Ali şu yargılardan hangilerine ulaşabilir diyor kıymetli arkadaşlarım. Birinci yargımıza bakalım. Aynı periyotta bulunan metallerin değerli elektronları sayısı arttıkça erime noktası artar. Bakalım arkadaşlar şuraya. Alüminyum 12 element, şey 13. elementtir arkadaşlar. AL 13 2 8 3. 3. periyot 3A grubu elementi. Sodyum arkadaşlar 11. elementtir. Sodyumu hemen A vermiş zaten arkadaşlar burada. 2 8 1 3. periyot 1A grubu. Ee, magnezyum arkadaşlar 1 12. elementtir. Onu da şuraya yazalım. Sırayla yazmadık ama. Magnezyum 12. 2, 8, 2. Alüminyum 3. Magnezyum 2. Sodyum 1. Bakalım. Alüminyumun erime noktası 660. Magnezyumun 650. Sodyumun ise 97 arkadaşlar. Yani elektron sayısı arttıkça erime noktası da ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor diyebiliriz. Evet bunu çıkartabiliriz. Aynı periyotta bulunan Metallerin değerlik elektron sayısı arttıkça erime noktası artar. Evet bir doğrudur. Gelelim arkadaşlar ikiye. Aynı grupta bulunan metallerin atom yarıçapı arttıkça erime noktası düşer. Şimdi aynı grupta diyor arkadaşlar. Bir A2A aynı grupta bulunan metallerin. Potasyuma bakalım. Evet potasyumla sodyum karşılaştırabilir sadece. Değil mi? Potasyum 19. elementtir. Yoksa hiçbir aynı grupta değil. Evet potasyum 2 8 8 1. Evet potasyumla sodyumu karşılaştıralım. Potasyum 63, sodyum 97. Nedir? Aynı grupta bulunan metallerin atom yarıçapı arttıkça iyon noktası düşer. Evet bunun atom yarıçapı 3 katmanlı bu 4 katmanlı arkadaşlar. Potasyum katman sayısı fazladır. Atom yarıçapı daha büyüktür. Atom yarıçapı arttıkça iyon noktası da düşüyordur. Bakın düşmüş arkadaşlar. Evet 2'yi de çıkartabiliriz. 3'e baktığımız zaman bu metallere ait metalik bağ kuvvetlerinin sıralanışı alüminyum magnezyum potasyum sodyum şeklindedir diyor. Arkadaşlar burada bununla ilgili serbest dolaşan elektronları vermiş, elektron denizini vermiş, elektronların elektrostatik çekim kuvvetini vermiş arkadaşlar. alümin alü metallerin erime noktalarını vermiş ama burada bağ kuvvetiyle ilgili herhangi bir ifade yok arkadaşlar o halde buna ulaşamayız yani yukarıdaki bilgilerle buna ulaşamayız o halde hangi şıklara ulaşabiliriz 1 ve 2. yargıya yani D ulaşırız diyoruz ve 14. soruya geçiyoruz. Evet kıymetli arkadaşlarım kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gereken bağ enerjisi önemli bir faktördür. Bağ enerjisi yaklaşık 40 kilojül bölüm 10 veya daha yüksek ise türler arası güçlü etkileşimler gerçekleştiği kabul edilir. Ancak sadece alınan veya verilen enerji değerine bakılarak bir tepkimenin güçlü veya zayıf etkileşim sonucunda gerçekleştiğini söylemek doğru değildir. Çünkü güçlü etkileşimlerde maddenin kimliğinde de değişim olur. Evet yani kimyasal bir değişim olacak. Evet buna göre diyor tepkimelerinden hangileri güçlü etkileşim sonucunda gerçekleşmiştir diyor. Bakalım su gazdan su sıvıya dönmüş 44 kilojil. Hocam 40, 40'tan büyük o zaman bu güçlüdür. Hayır arkadaşlar sadece hal değişikliğidir bu zayıftır. Kalsiyum oksit 3414. Arkadaşlar buna diyecek hiçbir şey yok. Bakın kalsiyum metanine oksijen gazına ayrışmış bunlar. Bakın görüyor musunuz? iyonlarına ayrışmış kalsiyum. Yani artık ne kalsiyum? Sön, sönmemiş kireç gibi davranır. Ne oksijen sönmemiş gibi kireç gibi davranır. Sönmemiş kireçten kalsiyum metali ve oksijen gazı elde etmişiz. Kimyasal bir değişim. Kimlikleri de değişmiş arkadaşlar. Bu güçlü etkileşimdir. Iyot katısı 151 kilojül e, kilojüllük bir e, enerjiyle bakın iyot gazına dönüşmüş. Ama bakın burada arkadaşlar bakın burada bir molekülden atomik bir yapıya dönüşüm var. Dikkat edin bakın. I2 yani iot şu şekilde katı haldeyken katıdır zaten iot oda sıcaklığında şu bağ kırılmış arkadaşlar. Iot gazına dönmüş. Yani atomik bir yapıya dönmüş. İki tane iota dönüşmüştür arkadaşlar burada. Üçüncü yargıda arkadaşlar yine güçlü bir etkileşim vardı. E ama hocam sadece işte arkadaşlar bakın burada bağlar kırılmış e, oluşan yapı molekülden atomik yapıya dönüşmüş tamam mı burada e, güçlü etkileşim vardır C6H6 gazı C6H6 sıvısı 34 kilojül bölüm mol arkadaşlar buradaki de zayıf etkileşimdir hangileri güçlü etkileşimler sonucunda gerçekleşmiştir arkadaşlar 2 ve 3 yani D şıkkını işaretliyoruz ve e, arkadaşlar burada bitirelim İkinci bölümde burada bitirelim. 14. soru 15. soruyla devam ederiz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.